Yaptığımız alım anlaşmalarını nasıl kontrol ederiz? İlk olarak Diana sayfası üzerinde cari modülü içerisinde bulunan satış ve fiyatlandırma ekranından kampanyalar ekranını görüntüleriz. Kampanya listesi ekranında alım anlaşmaları ve gerçekleşen alımlarımız arasında oluşan fiyat farklılıklarını takip edebiliriz ve buradan tanımlayacağımız alım anlaşmalarını isnaden fiyat farkı var ise hızlıca analiz ederek faturalandırabiliriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile Malzeme alış örneği düzenleyelim. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Türü bilgisi seçmiş olduğumuz işleme göre pasif gelecektir. Kayıt kodu liste ekranından sıralı olarak gelmektedir. Farklı bir kod belirleyebiliriz. Açıklama alanından işleme ait açıklama bilgisi ekleriz. Kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerini seçerek saat bilgilerini ekleriz. İşlem sırasında fiyatın değiştirilmesini istemiyorsak ilgili alanda işaretleme yapmamız gerekmektedir. Öncelik alanı daha önceden tanımlamış olduğumuz aynı ürün ve cariye ait anlaşmalarda değer belirterek öncelik sırası oluşturmamızı sağlayacaktır. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemdeki kullanıcılar için yetkilendirme sağlayabiliriz. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise... İşlem şubemizi seçeriz. Gerçekleştirdiğimiz kaydın malzeme bağlantısı bulunuyor ise ilgili liste ekranını görüntüleyerek ilgili seçimi gerçekleştirebiliriz. İşlemlerde ön tanımlı kullanılacak bir ödeme planı var ise ilgili liste ekranını görüntüleyerek ön tanımlı gelecek ödeme planını belirleyebiliriz. Mağazalar alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek işlemin geçerli olacağı mağazaları belirleyebiliriz. Fiyat farkı oluşabilmesi için Cari hesap bilgileri alanında mutlaka cari seçimi yapılmalıdır. Cari kod alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek ilgili cari seçimini gerçekleştiririz. Grup kodu alanından grup kodu belirleyerek yapılan işlemlere ait birden ona kadar özel kod tanımlamaları sağlayabiliriz. Fiyatlar altında bulunan kart kodu ile liste ekranını görüntüleyerek tek bir stok için seçim yapabileceğimiz gibi aşağıdaki panelden diğer toplu malzeme seç, Fiş malzemeleri aktar seçenekleri ile liste ekranlarından toplu seçim yapmamız mümkündür. Toplu stok seçimi yapmak için diğer toplu malzeme seç, malzeme alış seçeneğini kullanırız. Liste ekranında ilgili işaretlemeyi yaparak aşağıdaki panelden seçeriz. Eklediğimiz stok satırları için fiyat türü kolonundan sabit veya opsiyonel fiyat tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Bu örnek için sabit fiyat belirlenir. Satırdaki işlemi ilgili fiyat grubuna bağlamak istiyorsak fiyat grup kodu seçimini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kalemlerdeki düzenlemeyi sağladıktan sonra not alanına fiş açıklaması ekleyerek kaydederiz. Oluşturduğumuz kaydı liste ekranında görüntüleriz. Anlaşmanın nasıl çalıştığını incelemek için mal alım faturası düzenlememiz gerekmektedir. Ctrl+T tuşları ile yeni bir sekme açarak diyana sayfası üzerinde arama alanına Fatura yazdığımızda, fatura listesi ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile mal alım faturası düzenleriz. Tanımlama ekranında cari hesap bilgileri alanından anlaşmada tanımlı cariyi seçeriz. Kalemler alanından liste ekranını görüntüleyerek anlaşmada tanımlı stokları seçeriz. Miktar ve fiyat bilgisini ekleriz düzenlemiş olduğumuz faturayı kaydederiz. Aradaki fiyat farkı kontrolünü sağlamak için Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarız. Diana sayfası üzerinde arama alanına alış yazdığımızda satış ve fiyatlandırma başlığı altında bulunan alış anlaşması kontrol ekranını görüntüleriz. İlgili ekranda faturalar alanına geldiğimizde F1 ile liste ekranını görüntüleriz. Fatura listesi ekranında oluşturduğumuz faturayı Klavyemizden boşluk tuşuyla işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Satırda fatura daki kalemleri detaylı olarak inceleyebiliriz. Stok fiyatı, anlaşılan fiyat ve fiyatlar arasındaki farkı kolonlardan takip edebiliriz. Kalemler listesindeki işlemlere aşağıdaki panelden fiyat farkı oluştur seçeneği ile ilgili fiyat farkı fatura düzenleme işlemini gerçekleştirebiliriz veya daha önceden işlem yapmış olduğumuz kampanya listesi ekranına geri döneriz. Oluşturduğumuz anlaşma kaydını seçerek aşağıdaki panelden diğer fiyat farkı faturası hazırla seçeneği ile fiyat farkı faturası düzenleyebiliriz. Açılan parametre penceresinde tarih seçimini yaparak fatura oluştur dediğimizde verilen fiyat farkı faturası içerisinde ilgili kalemler bulunacak şekilde sistem tarafından getirilecektir. Aşağıdaki panelden kaydet ile fiş kaydını oluştururuz. Yukarıdaki sekmelerden fatura listesine gelerek Liste ekranında türü verilen fiyat farkı olarak faturayı görüntüleyebiliriz. İlgili işlem satırını seçerek aşağıdaki panelden diğer muhasebeleştir seçeneği ile ilgili faturanın muhasebeleştirme işlemini gerçekleştirebiliriz.